Gençler selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız 10. hafta polinomlar 2. dersi kaldığımız yerden işliyoruz işleyeceğiz bu videoda evet gençler nerede kaldık polinomlarda bölmede o öğrencilerin genelde böyle sıkıntı yaşadıkları bölgede kaldık şimdi bu dersi çok ama çok dikkatli bir şekilde dinlemeni senden tavsiye edeceğim çünkü arkadaşlar bu dersi Hallederseniz, eğer polinomlarda bölme kısmını hallederseniz polinomlar zaten sizin için bitmiş demektir yani onun gibi bir şey oluyor tamam o yüzden kulaklarını açıyorsun gözlerini açıyorsun algılarını açıyorsun muhteşem ve pür dikkatle beni dinliyorsun bu videoda benden söylemesin şimdi hazırsanız dersimize başlayalım öncelikle arkadaşlarım polinomlarda bölme normal bu temel kavramlardaki bölme konusuyla. Biz nasıl giriş yapmıştık? A'yı gidip B'ye böldük. Burada C, burada da K harfini gösterdik ve dedik ki A'yı biz nasıl elde edebiliriz? B ile C'yi çarparız üzerine K'yı ekleriz. Burada A'ya bölünen dedik. B'ye bölen, C'ye bölüm ve K'ya da kalan dedik. Polinomlarda da buna bölünen polinom, buna bölen polinom şu kısma. Buna bölüm polinomu, buna da kalan polinomu diyeceğiz. Tamam mı? Yine aynı şekilde bakın hiçbir farklılık yok. Px polinomunu elde ederken Qx'de Bx'i çarpacağız. Sonra üzerine kalan polinomunu ekleyeceğiz. Bakın aynı şeyler. Tamam mı? Bir de bir de bir de bu bölme konusunda demiştik ya Kb'den mutlak surette küçük olmalı demiştik. Aynı şekilde o zaman burada polinomlar birbirleri arasında bir sıralama bağıntısıyla sıralanamayacaklarına göre yani bu polinom bu polinomdan küçüktür diyebilir misin? Diyemez. E, polinomun nesini kıyaslarsın? Derecesini. He, o zaman kalan polinomun derecesi bölüm bölen polinomun derecesinden daha küçük olmak zorunda. Üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey ise bakın biz bölme konusunda ne dedik? Eğer k sıfırsa yani kalan sıfırsa demek ki a b'ye tam bölünür dedik veya b a'nın bir çarpanıdır dedik değil mi? O halde kalan polinomu sıfırsa P(x) polinomu Q(x)'e tam bölünür ya da Q(x) polinomu P(x) polinomunun bir çarpanıdır diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Bakın zaten basit şuradaki bölme konusunun özelliklerini neredeyse birebir sağlayan özellikler polinomlarda bölme. Ki şu tarzda bir bölmeye de biz bakal bölmesi diyoruz. Ben Videoların içerisinde beni dinlerken ben bakkal bölmesi diyorsam aha bunu yapacaksın. Tamam mı? Böyle bakkalları böldüğü gibi tek tek polinomları birbirine böleceksin. Sadece biraz değişik tabii. Bir bakkala polinomu polinoma böl desen bakarsan ama sen böleceksin. Birazdan öğreteceğiz. Şimdi notlarımıza bakalım. Px polinomunun ax artı b ile bölünmesinden kalan x eşittir eksi b bölü a için p eksi b bölü a'dır. Yani bu ne demek biliyor musun? Bak Px polinomunu biz gittik x eksi 3'e bölüyoruz ya x eksi 3'ü 0'a eşit dersen x kaç gelir 3 gelir o zaman bu 3'ü alıyorsun px'de x gördüğün yere yazıyorsun kalan neye eşit olacak p3'e eşit olmak zorunda x eksi 2'yi 0'a eşit dersen x 2 olur Götürdüğün burada yerine yazdın 2 artı 1'den bunun da kalanı p3'müş x artı 1 x gördüğün yere eksi 1'i yazdın nerede ahanda ne burada eksi 1'in karesi 1 artı 3'den p 4 geldi kalanımız p 4'e eşit olmak zorunda x eşittir 1 bölü 2 diyoruz o 1 bölü 2'yi de götürüp şurada yerine yazıyoruz 1 2'nin karesi 1 bölü 4 1 bölü 4ten 4'den 1'i çıkarırsam p 3 bölü 4 aslında bizim kalanımıza eşitmiş diyeceğiz Burada da x eşittir 2'yi alacaksın, götüreceksin, şurada yerine yazacaksın. Kalanımız p kare 2 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Kalanları aynen bu şekilde bulabiliyoruz. 22. örneğimiz. px polinomu x kare eksi 7x artı p olarak bize verilmiş. Bu polinomun x artı 1'e bölümünden kalan eksi 5'te demiş. Şimdi px'i, bakın px'i x artı 1'e bölmüş. Tamam mı? Kalan eksi 5 çıkmış ve burada da bir bölüm polinomu oluşmuş. İyi dinliyorsun. Px her soruda böyle yapmayacağız. Şu an ilk soruda detaylı gösteriyorum. Daha sonrasında mantığını kavradıktan sonra çıt çıt çıt, çıt ilerleyeceğiz. Px polinomunu nasıl oluştururum ben? x artı 1 çarpı bx eksi 5 diye oluştururum değil mi? Peki şimdi ben burada götürüp şurayı sıfıra eşitlersem x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam x gördüğüm yere 1 yazarsam p 1 oluşmaz mı p 1 eşittir bak şurayı sıfıra eşitledim ya burası jortingen strazen gitti burada ne kaldı eksi 5 kaldı tamam mı bak p 1 neye eşitmiş 5'e biz ne demiştik zaten bir üst satırda bir üst yukarıda notta şunu sıfıra eşitle bunu sıfıra eşitlemek için x gördüğüm yere 1 yazmanız bunun kalanı eksi 5 ise demek ki p eksi 1 5'e eşittir eksi 5'e eşittir demiştik değil mi bak aynısı geldi gördün mü işte bundan sonraki sorularda şu yukarıda gördüğünüz şu kısmı bir daha bir daha bir daha yazmayacağız Şunu yapacağız sadece Pekala şimdi p-1'in 5 olduğunu bulduk ya e Gelin o zaman p-1'i bulalım da şuradan p ortaya çıksın be. Eksi 1'in karesi 1, 1. Eksi 7 kere eksi 1 artı 7 artı bir de p'miz var Bu kaçmış eksi 5 Şimdi şu 1 artı 7 8 ya bunu 8'i karşı yatarsam p kaç gelir eksi 13 gelir p eksi 13 ise bana ne sorulmuş p p yani p eksi 13 sorulmuş p buydu ya dolayısıyla p eksi 13'ü bulmak için ne yapacağız aha şurada yerine yazacağız eksi 3'ün karesi eksi 13'ün karesi 169 eksi 7 kere eksi 13 artı 91 yapar p kaçtı arkadaşlar eksi 13'tü eksi bir de 13'ümüz var pekala bunu hesaplayacağız 169, 91 daha. 170, 90 daha kaç yapar arkadaşlar? 260 yapar. 260'dan da 13 çıkaracaksın. 247'yi bulacaksın. Cevabımız bu olacakmış. Devam ettiğim 23. örneğimde. Şimdi AB'den farklı olmak üzere. Px polinomuna eşit? x kare eksi 5x artı 14'e. Bu polinomun x eksi A ve x eksi B ile bölümünden kalan eşitse. Yani şunu 0 eşitlersen x eşittir A. Bunu sıfır eşitlersen x eşittir B gelir. Demek ki PA ile pb birbirine gayet eşitmiş a ile b birbirinden unutmayın farklı şimdi gelin PA'yı bulalım biz PA'yı nasıl buluruz yerine yazarız a'nın karesi eksi 5a artı 14 deriz bir de pb'yi bulalım da birbirine eşitleyeceğiz ya onunla İşimize yarar yani b kare eksi 5b artı 14 işte bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş bizim güzel sorumuz her iki tarafta 14'ler var gittiler bunlar eksi 5a'yı bu tarafa b kareyi bu tarafa rica edelim a kare eksi b kare eşittir 5a eksi 5b dedik şimdi bak sol tarafta 2 kare farkı var muntazam duruyor yani. değil mi bizim orada bir tabir vardır böyle bir şeyi yapmayı doğru buluyorlarsa derler ki münasip tamam mı a kare eksi b kare biz bunu 2 kare farkı biçimde yazmamız gayet münasip olur arkadaşlar a eksi böyle a artı b'yi çarptık eşittir sağ tarafı da 5 parantezine bir güzel al bakalım a eksi b kaldı mı Şimdi A eksi B'ler her iki tarafta çarpım durumunda. Bunları götürüp götürmemekle alakalı bazı kuşkularımız var. Fakat o kuşkuları giderebilmek için sorunun başına ne demiş? A, B'den farklı. A, B'den farklı diyorsa bunları çatır çutur götürebilirsin. Neden? Çünkü A, -B eşit olabilme gibi bir durumu varsa. A'dan B'yi çıkarırsan sıfır kalacağı için sen her iki tarafı sıfıra bölerek bu sadeleştirmeyi yapmış oluyorsun. Ve biliyorsun ki matematikte bir şeyi sıfıra bölüyorsan o ifade ya tanımsız ya belirsiz olur. Dolayısıyla burada A, B'den farklı olduğu için Ben bunları kütür kütür götürebilirim Götürdüm A artı B kaldı elimde Kaçmış bu da 5'miş Benden ne sorulmuştu A artı B kaçtır diye sorulmuştu İşte ben o cevabı çoktan buldum demektir Cevabımız 5'ti Devam ediyorum 24. örneğimi Px artı 1'i Qx artı 2'ye bölmüş Bu da 4x kare eksi 8x artı A'ymış Peki Px polinomunun X'e bölümünden kalan Bunu sıfır istersen 2 sıfır gelir bu sıfırı götürüp şurada yerine yazarsam P0 gelir. P0 kaçmış arkadaşlar? 6 kalana eşit oluyordu. Güzel. Şimdi QX polinomuna bakıyoruz. Neye bölüyor? X 1'e. Ben bunu sıfıra eşitlersem X kaç gelir? 1. Bunu nerede yazıyorum? Götürüyorum. QX'de yerine yazıyorum. Yani Q1 eşittir kalan. Yani 2 diyeceğiz arkadaşlar. P0'ın 6, Q1'in 2 olduğu bu dünyada biz sevgili arkadaşlar... P0'ı ve PQ1'i elde edebileceğimiz bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl bir şeyler? Bak şimdi sen gidip X gördüğün yere bir güzel eksi bir yazarsan şuralarda üst taraf P0 gelir. Alt taraf Q1'in ta kendisi gelir. 6 bölü 2'den burası kaç gelir? 3 eşittir. Biz X gördüğümüz yere ne yazmıştık? Bak burada ne yazdık? 1 yazdık değil mi? O zaman eksi 1'i burada da yerine yazacağım X gördüğün yere yazacaksın. Hadi yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 4 ile çarparsam 4. 8 kere 1. Artı 8 yapar. Artı bir de neyimiz var? A'mız var. Mis. 8 ile 4'ü topladın 12 yaptın O 12'yi götürdün. 3'ün yanına çaktım 3 12 oldu. Eşittir neymiş bu da? A. 3'den 12'yi çıkarırsan 9 kalır. Bana ne sorulmuştu? A kaçtır diyordu. Ben zaten A'yı buldum. Cevap -9 olacaktı Evet notumuza devam ediyoruz. Bir Px polinomu x eksi a çarpı x eksi b ile tam bölünebiliyorsa eğer o polinom x eksi a ya da x eksi b ya da tam bölünmek zorunda. Bakın temel kavramlardaki bölme konusuyla aynı. Sen şimdi mesela örnek veriyorum 36 sayısı 12'ye tam bölünür değil mi? Vallahi bölünür. Şimdi 12'ye bölünen sayı aynı zamanda 3'e de bölünür Aynı zamanda 4'e de bölünür 3 kere 4'e bölünüyor çünkü bak 12'ye bölünüyorsa 36 3'e de tam bölünür 4'e de tam bölünür diyebiliyoruz değil mi e O zaman sen bir Px polinomunu Gidip kalkıp X8'i A çarpı X8'i B'ye böldüğünde Kalan 0 oluyorsa yani tam bölünüyorsa O zaman bu polinom hem X8'i A'ya Hem de X8'i B'ye tam bölünmek Zorundadır Başka çıkar yolu yok şimdi o zaman 25. örneğimize bir bakalım seninle beraber hadi px polinomunu bize vermiş demiş ki x küp kx kare artı kx artı m x 4 falan filan bu polinom neye tam bölünüyormuş x kare 3 x'e şimdi hemen sen bunu çarpanlarına ayırıyorsun x çarpı x eksi 3 yazdın pekala şimdi bu polinom buna tam bölünüyorsa aynı zamanda hem x'e tam bölünür diyorsun hem de x eksi 3'e tam bölünür diyorsun Şimdi benim polinomum x'e tam bölünüyorsa bunu 0'a eşitle x eşittir 0. x-3'e tam bölünüyorsa bunu 0'a eşitlersen x eşittir 3 gelir. Yani benim polinomum p0, 0'ı yerine yazdın ya tam bölünüyorsa kalan 0'dır. O zaman p3 de x-3'e tam bölünüyorsa p3 de 0'dır. O zaman tek tek p0'ı da 0'a eşitleyeceğiz, p3'ü de 0'a eşitleyeceğiz. Öncelikle p0'ı 0'a eşitlemekte başlayalım. p0 Eşittir. Bak şimdi sıfır yerine yazarsan gider gider gider çünkü hepsinde x var. m 4 kalır. ve bu kaçmış? Bak burada sıfırmış. Demek ki m eksi 4 sıfırsa m kesinlikle 4. Bunu elde ettik. Bu cepte artık tamam mı? O garanti. Şimdi m 4 ise şurası zaten yoktur. P3 de sıfırmış ya. P3'e bakalım hemen. P3 eşittir. 3'ün kübü. E, 27 3'ün karesiyle eksi k'yı çarparsan 9k gelir. Bir de 3k gelir bak burada. Eşittir bu da sıfırmış. E şimdi şurası 6k yapar. Karşıya atarsan 27 eşittir 6k olur. K eşittir 27 bölü 6 olur. Bunu da 3 ile cart, cart sadeleşirsen 9 2 gelir. Tamam mı? K 9 bölü 2'miş. Bizden ne isteniyor? K ile m'yi çarp demiş. K 9 bölü 2. E m dediğimiz sayıda 4 ben bunları çarparsam 36 bölü 2'den cevap ne gelir? 18'in ta kendisi gelir. Cevabımız buydu gençler. Tamam. Bak, gayet güzel tatlı minnoş bir şekilde çözüyoruz sorularımızı. 26. soru. Bir tane px polinomu var. x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'müş. He, şimdi şunu 0'a eşitledin. x'ine geldi 2. Onu aldın götürdün. Şurada yerine yazdın. Böylelikle p2'yi elde ettin. Bu da kalan eşit olacak. Kalan kaçmış? 3. Bu cepte. Bir de x artı 3 ile bölümünden kalan. x artı 3'ü sıfıra eşledin x geldi eksi 3. O eksi 3'ü götürdün şurada yerine yazdın bu da kalana eşit oldu. Yani p eksi 3 de neymiş arkadaşım? O da kalana yani eksi 2'ye eşitmiş. Benim elimde iki tane eşitlik var şimdi. p 2'yi buldum 3. p eksi 3'ü buldum o da eksi 2. Buna göre p x polinomunun x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalanı bul demiş. Şimdi çok dikkatli dinliyorsun beni tamam mı? Aç kulakları şöyle yap bak böyle ekrana böyle yaklaş böyle baktık. aa şimdi İsmail Hoca ne yapıyor diye izle bak Px polinomunu ben gittim bunu da bir kere yapacağım bir daha yapmayacağım x kare artı x eksi altıya bölüyorum bir tane bölüm polinomum çıkıyor tabi bir tane de kalan polinomum çıkıyor ona kx demeyim ben bu polinomu Burada kaçıncı dereceden bir polinoma bölüyorum? ikinci dereceden. O zaman benim kalanım ikinci dereceden daha küçük bir dereceye sahip olması gerekiyor. Yani maksimum birinci dereceden olabilir. O halde ben buraya diyorum ki ax artı b olsun. Şimdi güzel kardeşim bak ben px polinomunu nasıl elde ederim? x kare artı x eksi 6 ile giderim bx'i çarparım. Üzerine de kalan dediğim ax artı b'yi bir güzel eklerim. Şimdi bak px polinomu Eşittir. Şunu ben x'e x Burayı da artı 3'e eksi 2 diye Çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 çarpı x artı 3 Çarpı bx Artı ax artı b biçiminde de yazalım. Kimse bana karışamaz. Sonuç olarak ben sadece burayı çarpanlarına ayırmış oldum Bu şekilde. Ve daha sonrasında Benim bu polinomum x kare artı x eksi 6'ya Tam bölünüyorsa x eksi 2'ye de x artı 3'ye de tam bölündüğünü görmen Gerekiyor burada. Tamam Buna tam bölünüyorsa x gördüğüm yere 2 yazarım p2 eşittir bak burayı komple 0'lar ve burada kalan olarak 2a artı b'yi elde ederiz ve ben p2'nin kaç olduğunu bulmuştum 3 olduğunu bulmuştum demek ki bu kaça eşitmiş 3'e daha sonrasında bir de p-3'ü elde etmeye çalışırım ki onu da burada yerine yazdığı zaman burayı yine komple 0 yapacaktır. Eksi 3'ü burada yerine yazdığın zaman da Eksi 3 a artı b'yi elde edersin ki bu da kaçmış? Eksi 2'ymiş. Tamam. Şimdi o halde a'yı b'yi buradan elde edemez miyiz? Pek tabii elde ederiz. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın. 2 a'dan eksi 3 a'yı çıkarırsan 5 a kalır. B'den b çıkarsa zaten 0. 3'ten eksi 2'yi çıkarırsan 5 gelir. İse a kaçmış? Kesinlikle 1. Bir. a 1 ise 2 kere 1 2 yapar. 2'ye B ekleyince 3 yapıyorsa demek ki B de 1'miş. Yani arkadaşlar benim kalanım AX artı B'ydi ya hani. Bana kalanı bul demişti ya. E ben A'yı 1 buldum. B'yi de 1 bulduysam kalan polinomum ne olur? X artı 1'in ta kendisi olur. Yani cevabımız buymuş diyebiliriz. İşte kalan budur sevgili gençler. Peki bunu tüm bu toplara girmeden nasıl yaparız? Şöyle yapacaksın. Bak nerelere gerek yok ben sana işaretleyim. Şu kısma gerek yok. Yazmayabilirsin her soruda. Şu kısmı, şu kısmı, şu kısmı her zaman ama her zaman yazmana gerek yok. Sadece şunu yapacaksın. Bir polinomun x 2 ile bölümünden kalan P2 değil miydi? Aynı zamanda bu K2'ye yani kalan polinomumda 2'yi yerine yazarak da bulabileceğin için burada kalan polinomu vay efendim a artı b deyip bunları bu şekilde daya döşeyip bunları yazmana gerek yok. Diyeceksin ki o zaman P2 Kalan polinomu AX artı B'ye 2'yi direkt burada yaz. 2A artı B'ye P eksi 3'te 3 artı B'ye eşittir ve bunlar da mecburen kalanlara eşit olmak zorundadır deyip yoluna devam et. A'yı B'yi bulduktan sonra zaten kalan ortaya çıkacak. Tamam. Bu şekilde halledebilirsin bu tarz soruları. Güzel oldu. Renkli oldu. Geçtik 27'ye. Bir tane PX polinomumuz var ve bu polinomun X kare eksi 3 ile bölümünden kalan da 2X eksi 3'müş. Buna göre p kare x polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan acaba nedir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle gençler ben px polinomunun eşittir diyorum. x kare eksi 3 ile bölümünden kalan diyor ya hatta eşittir demeyelim. Bunu da size mantığıyla anlatayım. Şöyle gösterelim. X px polinomunu x kare eksi 3'e bölünce bir tane bx diye bir bölüm polinomumuz oluşuyor. Bir de 2x eksi 3 diye bir kalanımız var tamam mı? Peki arkadaşım bak px polinomunu buna böldüğümüz zaman bölüm bu kalan bu çıkıyor ya, o zaman ben px polinomunu şu şekilde elde edebilirim. x parantezinde demeyelim x kare eksi 3 diyelim direkt alamayız paranteze x kare eksi 3 çarpı bx artı bir de kalanımız var 2x eksi 3. Şimdi px polinomu bu eyvallah. Peki p kare x polinomumuz nedir bizim? P kare x polinomumuz da bunun karesidir tabii ki. Yani şöyle yaptım tamam mı? Sonra gittim şunun aynısını getirdim. Aha buraya yapıştırdım. Aha budur. Bunun karesidir. Madem p, px bu p kare x de budur. E şimdi ben x kare eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmak için x kare gördüğüm yere 3 mü yazmam gerekiyormuş? Evet bunu yazarsam burası 0 olur. O zaman getir şurada x kare gördüğün yere 3'ü çak. 3 eksi 3'ten 0 geldiği için burayı komple silip süpürecektir. Ve gençler bizim kalanımız da 2x eksi 3'ün karesi olacaktır. Bakın p kare x'in kalanı ne oluyormuş? Bunu şuna bölümünden kalanı 2x eksi 3'ün karesi oluyormuş. Şimdi bunun karesi nedir? 4x kare açıyorsun karesini. 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının yani eksi 6x'in 2 katı eksi 12x. Eksi 3'ün karesi de 9. Yalnız şöyle bir durum var. Burada duracaksın bekleyeceksin şöyle bir durum oluşuyor çünkü ben bir polinomu götürüyorum ikinci dereceden bir ifadeye bölüyorum bir polinoma bölüyorum kalan ikinci dereceden olamaz kalan ikinci derecedense biz hala ama hala bu polinomu diğerine bölmek zorundayız devam ettirmek zorundayız e bölelim o zaman nasıl bölersin 4x kare ve burada x kare var demek ki 4 çarparsam 4x kareyi yakalarım 4x kare eksi 12 dedim Şimdi çıkarıyorum şunlar gitti Üst tarafta eksi 12x Şurada da 9 eksi Eksi 12'den artı 21 kaldı mı? Kaldı çok güzel çok güzel Başka bölünür mü? Bölünmez neden çünkü burası birinci dereceden Oldu artık demek ki benim kalanım neymiş Eksi 12x Artı 21'in Ta kendisiymiş arkadaşlar Tamam kalan polinomumuz Bu şekilde ortaya çıkmış oldu X kare eksi 3'e böldüğümüz zaman Kalanımız bu oluyormuş Diyeceğiz Bunu bunu ee, Farklı bir şekilde ifade edebilir miyiz Farklı bir şekilde bulabilir miyiz Tabii ki buluruz bak şöyle yaparsın İlla bu bakkal bölmesini yapmana gerek yok Şunu bir ayıralım Şunu bir ayıralım Şöyle yapalım Şimdi biz şun kaldı elimizde 2x-3'ün karesi kaldı Ben bunu x kare 3'e böleceğim e Biz x kare gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor dememiş miydim ben size Şunun bir karesini alın bakalım 4 x kare eksi 12 x artı 9 gelmişti değil mi? E sen yaz bakayım x kare gördüğün yere 3'ü ne gelir? x kare gördüğün yere 3'ü yazarsan 3 kere 4'ten 12 12'ye 9 eklediğin 21 Eksi 12 x artı 21 gene senin kalanın olacaktır. Yani gidip de bakkal bölmesi yapmana yine lüzum yok. Tabi şartlar elde veriyorsa her soruda böyle sağlar diye bir durum yok. Bunu görüyorsan yapacaksın. Yapıştıracaksın. Vakit kaybetmeyeceksin. 28. örneğimiz için sağ üst taraftayız. Bir tane Px polinomumuz var. x8'i 1 ile bölündüğünde bölüm Bx. Bak Px polinomu var. x8'i 1'e bölününce bölüm Bx. Kalanda ne oluyormuş? 3 oluyormuş. Çok güzel. Ondan sonra e, Bx polinomu da şuradaki Bx polinomu da gidiyor. Onu da x8'i 2'ye bölüyor. Bölünce bölüm Sx oluyor. Kalanımız da 4 oluyor. Ama çok güzel bak. Böyle bir eşitlik oluşturduk. Böyle bir görüntü oluşturduk. Şimdi S3'ün S3'ün 31 olduğunu söylemiş bize soru Tamam mı? S3 31'dir demiş PX artı 2 polinomunun katsayılar toplamı katsayılar toplamı bulunurken X gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1 götürüp şurada yerine yazıyorsunuz O zaman neyi sormuş bize? P3'ü sormuş Peki çok güzel Şimdi o zaman Gelin arkadaşlar P3'ü bulabilmek için Önce PX ve BX'i bir oluşturalım PX polinomumuz eşittir X8'i 1 ile Bx'i bir güzel çarpıyorsun. Sonra üzerine 3 ekliyorsun değil mi? Peki bir de şuradan Bx'i oluştursak ya. Bx eşittir. x-2 ile Sx'i çarpıp üzerine 4 ekliyoruz. Doğru mu? E doğru. O zaman ben burada elde ettiğim bakın şöyle birazcık daha kenara çekeyim de siz de görün. Ben burada elde ettiğim Bx'i alırım hop şuraya monte ederim. O zaman Px polinomumuz ne olur biliyor musun? Bak. x-1 Çarpı açtım büyük parantezi çünkü bx'i yazacağım şimdi buraya. x eksi 2 çarpı sx artı 4 kapattım. Artı bir de burada neyimiz var? 3'ümüz var. Şimdi bizden ne istenmişti? P3 istenmişti unutmayın bunu. P3 eşittir. 3'den 1 çıktı 2 e çarpı. 3'den 2 çıktı 1 e çarpı. S3 artı 4 artı 3 mu oldu? Eşittir diyoruz. E hocam burada S3 kaldı. E sen S3'ün 31 olduğunuz soru sana vermiş. Çok güzel. O zaman 31. 4 daha kaç cevap 35. 35'i 2 ile çarp. 70. 70'e bir de 3 ekle. Cevap karşına çıkar. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap 73'te arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Devam ediyorum. 29. sorumla. 29. sorumuzda ise... Px polinomunu bize x üzeri 25 eksi 5 çarpı x üzeri 15 eksi m çarpı x üzeri 10 artı 1. Kuvvetler baya büyük bu sefer. Bu polinomu x üzeri 5 eksi 2 ile tam bölünebiliyor demiş. He. Buna göre m kaçtır? Şimdi bak buna tam bölünüyorsa buna bölümünden kalan 0 demektir. Ve o zaman ben bu polinomda x üzeri 5 eksi 2 her zaman olduğu gibi böleni 0'a eşitliyorsunuz. Yani x üzeri 5 gördüğünüz yere 2 yazmalısınız artık. Peki ben bu Px polinomunu x üzeri 5 gördüğüm yere 2 yazacağım ya Px polinomunu şöyle yazsam olmaz mı? x üzeri 5'in 5. kuvveti eksi 5 çarpı x üzeri 5'in 3. kuvveti eksi m çarpı x üzeri 5'in karesi artı 1 yazsam. Olmaz mı arkadaşlar? Niye böyle yazdım? Fark ettiniz mi? Niye böyle yazdım ben bunu? Çünkü gençler bakın şurası x üzeri 25 yapar şurası x üzeri 15 yapar burası x üzeri 10 yapar ve sırf elimde x üzeri 5'in 2 olduğunu bildiğim için bunların hepsinde x üzeri 5'li yazdım. Tamam. Madem öyle hadi yazalım. 2 üzeri 5 2 idi. O zaman burası 2 üzeri 5 olur. Eksi. 5 çarpı 2'nin küpü olur. Eksi. M çarpı 2'nin karesi olur. Artı bir de birimiz var. 2 üzeri 5 32'dir. 2 üzeri 3 8'dir. 8 kere 5 40 yapar. Eksi. 2'nin karesi 4'tür. 4 m gelir. Artı bir de birimiz var. Ve kalansız bölündüğüne göre... E, kalan sıfırdı çünkü ne diyeceğiz sıfır diyeceğiz pekala 32'den 40 çıktı eksi 8 1 ekledim eksi 7 eksi 7 burada kalsın 4m'yi karşıya atalım 4 m eşittir eksi 7 mi geldi m kaçmış o halde eksi 7 bölü 4'müş diyebiliriz ve cevabımız da budur sevgili arkadaşlar. evet Dilerseniz devam edelim bir diğer sayfamıza yani 197. sayfamızdayız. 30. örneğimiz x üzeri 2022 artı x üzeri 2023 artı 1 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle x kare artı x artı 1'i ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi böleni sıfıra eşitliyoruz. Yani buradan kökmök gelmeyecek. Karmaşık kökler var hatta. Sana öyle söyleyebilirim. O halde ben diyorum ki bu bir şeyinden bir bileşenine benziyor bu. Neyin ne bileşenine benziyor bu? Her iki tarafı her iki tarafı şöyle. X eksi 1 ile çarparsan eğer sağ taraf zaten 0 yapacak. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 nedir? X küp eksi 1'in açılımıdır. Bu da nedir? 0 kere x eksi 1 0'dır. O zaman x küp x'i 1 sıfıra eşitleyelim. Yani x küp ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Demek ki x küp görülen yere biz 1 yazacağız. Çok güzel. Hani yukarıda x küp yok. Ona nasıl bir çare bulacağız hocam? Ona da şöyle bulursun. Şimdi 2022 3'ün katıdır. Dolayısıyla 2022 3'e bölelim kaç katıymış? 20'nin içinde 6 defa var 18 çıkardım 2 22'nin içinde 7 defa var 21 çıkardım 1 12'nin içinde 4 defa var 674 katıymış tamam mı O halde ben diyorum ki X küpün 674. kuvveti X üzeri 2022'yi verir Artı X küpün 674. kuvveti X üzeri 2022 idi Ben bunu X ile çarparsam X üzeri 2023'ü bulurum Artı 1 ben x küp gördüğüm yere 1 yazacağım demedim mi kardeşim? E madem öyle hadi gel yazalım. x küp 1 ise 1 üzeri 674 1'dir. x küp 1 ise 1 üzeri 674 1'dir. Çarpı x var artı bir de birimiz var. Bak şurası ne yapar? x yapar. 1 artı 1 ne gelir? 2 gelir. Demek ki bizim kalanımız neymiş? x artı 2'ymiş. Güzel sorularda bugün. Der gibi bir şey oldu değil mi? Notumuza bakalım. notumuza. 3. dereceden bir px polinomu. Bu polinom x eksi 1'e x eksi 2'ye ve x artı 1'e diyelim. Şurayı düzeltelim. x artı 1'e tam bölünebilmekte ise ve 3. dereceden ya 3 tane de bakın burada çarpan varmış. O zaman diyorum ki Px polinomunu bir baş katsayı belirliyorsun. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1'dir biçiminde yazabiliyorsun. Px polinomunu bu şekilde elde edebilirsin Örnek veriyorum Bir Px polinomu e, ikinci dereceden diyelim İkinci dereceden bir Px polinomu x artı 5 ve x eksi 1 ile Tam bölünüyorsa Tam Bölünüyorsa Px polinomunu nasıl yazarsın Bir tane baş katsayı. sayı Baş katsayı sayı bilmiyoruz çünkü A çarpı x artı 5 diye bir çarpanı vardır tam bölünmesi için bir de x x bir 1 diye bir çarpanı vardır işte size px polinomunun en azından 50'i yüzü düzgün hali neyi bilmiyoruz sadece a'yı o a'yı bulabilmek için de sorunun içerisinde sana mutlaka bir şey verir zaten tamam peki başka bir durumda kalan sıfır olmuyorsa tam bölünmüyorsa baş kat sayısı 4 olan demiş bu arada yukarıda baş sayısını vermiş miydi vermemiş tamam baş sayısı 4 olan 3. dereceden bir px polinomu x eksi 1 x eksi 2 x artı 3 ve x artı 5 ile bölündüğünde kalan 7 oluyorsa şurayı arkadaşlarım 3. değil 4. dereceden yazalım eksik yazmışız kusurlu yazmışız özür dileriz baş sayısı dörtmüş ya 4 Dört, çarpı 4. dereceden demişti bunlar da çarpan olduğu için e, çarpalım x eksi 1 x eksi 2 x artı 3 çarpı x artı 5 dedim e kalan vardı hocam bir de bu kalanı ne yapacağız? Onu da şöyle. Sonuna artı 7 diye ekliyorsun. İşte Px polinomun hazır. Hem de böyle 50 düzgün hali değil. Tam olarak Px işte budur arkadaşlar. Çünkü bana gitmiş baş kat sayısını vermiş. Derecesini vermiş. Bunlara bölündüğünde 7 kalanını veriyor demiş. Kalanına kadar vermiş. O zaman ben bu Px polinomunu net olarak ortaya çıkarabilirim. Ahanda bu şekilde. Ve son olarak baş katsayısını sayısını vermiş 3- Üçüncü dereceden demiş. Tamam mı? Bir QX polinomu. X kare artı 2 ile tam bölünüyor. başka baş sayısı 3. Çarpı. X kare artı 2 diye bir çarpanımız varmış. Bir de. Bir de. Üçüncü dereceden demişti. Şu an ikinci dereceden bu polinom. Demek ki bir de. X eksi A diye. Mutlaka ama mutlaka bir çarpanı daha varmış. Kalansız bölündüğü için de. Artı 0 istiyorsan de. Ama. Ama matematikçiyiz ya hoş durmaz artı sıfır yazmana gerek yok aha da arkadaşlar işte qx polidonumuz bu şimdi bir çarpanı daha var bir kökü daha var ama o çarpanın veya kökün ne olduğunu bilmiyoruz onu da sorunun içerisinde verdiği farklı bir bilgiyi kullanarak oradaki a'yı da hesaplayacağız bu tarz sorularda tamam. ama biz genel itibariyle bu tarz verilen soruların qx'i px'i bu şekilde elde ediyoruz gençler umarım anlaşılmıştır ve sağ üst taraftayız. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Örnek 31. Sabit terimi 12 olan 3. dereceden bir Px polinomu buna buna buna bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre bu polinomun baş katsayısı kaçtır? şimdi bak Px polinomu eşittir bir baş katsayı bileceksiniz. A çarpı x 1'e bölündüğünde, x 2'ye bölündüğünde ve x 3'e bölündüğünde Kalan hep 6 oluyormuş. Tamam. Şimdi madem öyle. Kalan 6 oluyorsa. Sabit terimini de bana 12 verdiyse. Ben bu sabit terimi nasıl hesaplıyordum ya? X gördüğüm yere 0'ı yapıştırmıyor muydum? E yapıştıralım o zaman hadi. P0 eşittir. A çarpı 0'dan 1 çıkardım 1. 0'dan 2 çıkardım eksi 2. 0'dan 3 çıkardım 3. Artı bir de 6'mız var. Bu da kaçmış sabit terim? 12'ymiş. E çok güzel. Evet. Şurası eksiler gitti. 2 kere 3 6 yapar ama şunu beraber. Eksi 6 yapar. Eksi 6 a'ya ben 6 ekleyince 12 geliyormuş. O zaman eksi 6 a eşittir 6 yapar. E buradan da a eşittir. Eksi 1'in kendisi gelir. Bu polinomun baş kat sayısı sorulmuş. Bu polinomun baş kat sayısını biz zaten a seçmiştik. Gidip kendi ellerimizde de o a'yı ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Soru bitti o zaman. Cevabımız eksi 1 olacak. Tamam mı? Devam ediyorum. 32. örnekle baş kat sayısı 4 olan 3. dereceden bir Px polinomumuz var. x kare artı 5 ile bölündüğünde kalan 2 olmuş. Şimdi baş kat sayısının 4 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı bu polinomun isminin de Px olduğunu söylemiş bize. x kare artı 5 ile bölündüğünde de kalan 2 oluyormuş. Ama kaçıncı dereceden bir polinom? Üçüncü dereceden bu yavru polinomumuz. Dolayısıyla baş kat 4 dediğine göre ben buraya x8'i a'yı yapıştırırım. Kalan ne oluyormuş? 2. Hayırlı uğurlu olsun fakat eksik bir hayırlı uğurlu olsun oldu bu. Niye? A'yı bilmiyoruz ki. Peki a'yı bulamamadı nasıl bulacağız? Daha bilgi vermiş bak burada bir sürü. Px polinomunun katsayılar toplamı 26'ymış. Katsayılar toplamı denildiği zaman x gördüğümüz yere 1 mi yazıyorduk? Nerede? Ahanda burada. P1 Eşittir 4 çarpı 1 artı 5'ten 6 gelir çarpı 1 eksi a sonunda bir de artı 2'miz var ve kaçmış 26'ymiş. Şimdi gençler a'yı bulabilmek için bu denklemi çözeceğiz. 4 kere 6 24 yapar 24'ü içeri dağıtıyorum. 24 eksi 24 a artı bir de 2'miz var eşittir 26 dedik. Bakın 24 2 daha kaç yapar? E 26 at karşıya eksi 24 a eşittir 0'sa. E, aa buradan sıfır gelir. Aa, sıfır gelebiliyor muymuş? E, niye gelmesin o da bir sayı. Demek ki arkadaşlar burası neymiş sıfır. Şimdi bize sorulan şey şu. Bize sorulan şey geçmeden önce biz Px polinomunun net halini bir yazalım artık. 4 çarpı x kare artı 5. Çarpı x 8'i sıfır ne yapar? X yapar. Artı bir de neyimiz var? ki İşte polinomun has hali bu. Tamam mı? Halis mi halis polinom bu. Niye? Her haltını biliyoruz artık. Bize bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani x gördüğün yere eksi 1 yazıyor. P 1 soruluyor yani. P eksi 1'i bulalım hadi şurada. Eksi 1'in karesi 1. 5 ekledim 6. 4 kere 6. 24 kere 1. Artı 2. 24 kere 1 eksi 24 yapar. 2 eklersek doğru cevap ne gelir? 22'nin ta kendisi gelir. Diyeceğiz gençler. Ve artık bundan... Kirli. <gülüyor> Bundan killi <gülüyor> Sorumuz kalmadı konu anlatım kısmında. Böylelikle polinomların ikinci dersini de bitirdik. Polinomların konu anlatımını da bitirmiş olduk. Vallahi taş gibi konu anlattık. Ee, bu anlatılanlardan sonra polinomla alakalı aklında herhangi bir şüphe varsa, herhangi bir konu eksiği hissediyorsan, şu testlerden sonra yüksek ihtimalle o eksiklikleri de hissetmeyeceksin. Bu bir İkinci olarak da eğer ki testleri çözdükten sonra ve çözümlerini benden dinledikten sonra hala ama hala bir eksiklik hissediyorsan o zaman da sana şunu önereceğim. 40 soruda polinomlar diye bir videom var benim. O videoyu izlediğin takdirde polinomlarla alakalı herhangi bir bakın çok aşırı derecede iddialı. Herhangi bir problemin, herhangi bir sorunun, herhangi bir kaygın ortadan kalmayacak. Bunların hepsi de ortadan kalkacak. Fonksiyonlarla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsan gene 40 soruda fonksiyonlar videosuyla o sorunu da ortadan kaldırabilirsin pek tabii. O kadar da iddialı yani. Tamam. Şimdi gençler bir isteğiniz arzun olursa yorum kısmına yazın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın bir diğer videomuzda konu testlerimizde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.